Belediye meclisimizin çok değerli üyesi, saygıdeğer muhtarlarımız ve basınımızın değerli mensupları Sevgili Akörenli Çiftçilerimiz, Yerli ve Birliği Tohumlu Karpadağıtım Törenimize hepiniz hoş geldiniz. Sizleri öncelikle Gazi Mustafa Kemal Atatürk, silah arkadaşları ve tüm şehitlerimiz için saygı duruşunda bulunmaya ve istikrar marşımızı söylemeye davet ediyorum. Adva dağıtımının için hoş geldiniz. Başkanımızın tarım sana verdiği desteklerden, Türkiye'de ilk belediye olarak bu belediyemizi yaptığı yardımlardan, çiftçilere verdiği desteklerden dolayı teşekkür ediyorum tekrar köyümüzde yaptığı desteklerden. Fark mahclesi olsun, okulumuz olsun. Şimdi Kadıköy yolu da asfaltlanmaya başlıyor. Çalışmalarında başarılar dilerim başkanım. Teşekkür ederim. İstanbul'un çeperlerindeki, buradaki toprakları esasında bir tehlikeyle karşı karşıya getiriyor. Obevi, yaz evi, baivi, krevi ve arsaların bir miktar para yapmasıyla beraber, imarlı arsalarla beraber. Buradaki tarımdan bir kopuş, ayrılış, arsaların satılması, tarlaların satılması bizlere geldi. Türkiye bu konuda doğru aksiyonları alırsa hükümetimizin de şu an tarımla ilgili çok ciddi çalışmaları var. Çok ciddi destekleri var. Olacak daha da artacak. Çünkü Türkiye savunma sanayi kadar tarım sanayiyle önem vermiyor durumunda kendi kendine yeten bir ülke ve ihracat yapan bir ülke noktasına gelebilme durumunda biz de bu anlayışla 2019 yılında seçildiğimize şunu söyledik artık birbirlerinin arsaları, tarlaları birbirini ektiği hiç bir, bir haberimiz, haber olmadı ya da belediye başkanı Ahmet senin, Buray Mehmet senin, Hasan sen de şurayı diye keyfine göre dağıttığı, icar almadı, kira almadığı yerler olamaz. Dedik ki biz bu arazileri tarlaların hepsine el koyuyoruz. İlk yıl 300 dönümle yerli milli sertifikalı arpa tohumu ekimine başladık. Sarı tohumculuğa gittim, bizzat Tekirdağ fabrika dedim ki, arkadaş sponsor olacaksın, bir proje yapacağız. Adam dedi ki ya ben niye sponsor olayım? Ben araka satıyorum bu tohumu. Dedim ki bakın, bu işçiliklerini yapalım. Sizin işleriniz en az 4-5 kazanacak. Sizin bir belirizliğiniz yaptığınız sosyal projeyle bunu takip edecek belediyelerle beraber yerli milli tohumculukta bir sayfa açacağız ve <gülüyor> Bu sayfadan siz çok para kazanacaksınız. Ve bir şekilde bu projeyi başladık. Ve bu proje şu an Türkiye'de iddia ediyorum. Örnek alınan Öncü olan bir proje. İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Ankara Büyükşehir Belediyesi, tek tek SİDİR Belediyesi'nin yaptıklarını kes, kokralı aynısını yapıp çiftçiye destek olurlar. Ha buradan memnun muyuz? Memnunum. Mutlu muyuz? Mutluyuz. Çünkü yaptığınız için doğruluğu tescillenmiş oluyor. Taklit ediliyorsanız, yaptıklarınızı birisi yapıyorsa bu doğru yoldasınız demektir. Ve size verilecek her destek, her kuruş, her bir tohum, her bir fide bizi mutlu ediyor. Hay silimleriyle sonra biz diyoruz. Bir proje başlattık, katı gübre serpme makinesi aldık. Kepçe bizden, kamyon bizden, mazot bizden. Gübreyi Tanrı'ya serpmek bizden. ahırlarınızdaki gübreleri bertaraf ediyoruz, edeceğiz. Her türlü desteği de alırız. her türlü hizmeti de buraya getiririz. Ben bir konunun da altını çizmek istiyorum. Bu topraklar, bakın diyoruz ya, bu topraklarda yaşamanın esasında çok büyük sorumluluğu var. Akören Kadıköy arasında hepinizin çilesi olan yolun ihalesini sinir belediyesi olarak yaptık. İhale sonuçlandı. Bu hafta Cuma günü sözleşme imzalayacağız. Önümüzdeki haftada Akören'in girişinden başlayarak Kadıköy'ün içine kadar yolunuzu, asfaltını yapıp size hediye edeceğiz. İçişleri Bakanı Sayın Süleyman Soylu'ya ve ekibine ve sizlere teşekkür ediyorum. Hayırlı uğurlu olsun. Yakırı sinir belediyesi olarak biz yapacağız. 8 kilometrelik bir yol hepinizin bildiği. Geçen gün ben buradan çıkıp oradan geçtim. <gülüyor> Gerçekten kullanılabilecek bir durumda değil ama pırıl pırıl yapacağız. Ee, sizin ee, kullanımıza sunacağız. Ben bu düşüncelerle bir kez daha Silivri Belediye Başkanı olarak köylere gözümüzü kulağımızı kapatmayacağımızı sizinle beraber olacağımızı ama sohbet kuru muhabbette de değil işte böyle üretimle Aköre'nin problemlerini çözmeyle sizinle beraber olacağımızın sözünü bir kez daha veriyor. Hep sizinle beraber, hep sizin yanınızda belediye başkanı olacağımızı da bir kez daha söz veriyor. Hepinize bol bereketli sezonlar, hasatlar, ürünler diliyor. Hepinizi Cenab-ı Allah'a emanet ediyoruz. İnşallah Şubat, Mart ayında da yerli milli Ayçek tohumlarımızı da yine burada bir törenle sizlere dağıtacağız. Bol bereketli olalım inşallah. Başkanımıza hikamlarından dolayı çok teşekkür ediyoruz. Sayın Belediye Başkanı, değerli konuklar, sizleri tohumluk arpa dağıtım alanımıza davet ediyorum. Lütfen teşekkür buyurun. Kıymetli üyeleri... Çok değerli ilçe tarım ve orman müdürüm, esnaf ve sanatkarlar odası başkanım, saygıdeğer muhtarlarımız ve basınımızın gücüde mensupları, sevgili Kadıköylü çiftçilerimiz, yerli ve milli tohumlu karpa dağıtım törenimize hepiniz hoş geldiniz. muhtarımız Sayın Mehmet Yeni Şifliği kürsüye davet ediyorum. Çok kıymetli belediye başkanım, ne mutlu ilçe tarım müdürüm, esnaf odaları başkanım, ilçe başkanım, dışarıdan gelen sivil toplum kuruluşları sivilinin basın mensupları, gazeteci arkadaşlarım, Kadıköy'ün çok kıymetli, güzel insanları. Hepiniz hoş geldiniz, sefa geldiniz. Bugün bugün burada Silivri Belediye Başkanımız Volkan Yılmaz'ın gelenek haline getirdiği, geldiği günden beri bugüne kadar Serpilika'da Arpa tohumu yaptı, yapmaya da devam ediyor. Olmaz dediler, inanmadılar. Biz bunu mücadelesini hep söyledik. Olacak dedik, olmayacak dediler. Biz bugün başkanıma burada köyüm ve şahsım adına motor olarak teşekkür ediyorum. Allah razı olsun. Allah başımızdan eksik etmesin. Başkanım çok söylenecek sözler var. Bugün burada en güzel günümüz. Çiftçilerimizle buluştuk. Bugün çiftçilerimizden bir tanesine bir tane çiftçi istendi. 20 kişi söyledik gelmediler. Çiftçilerin adına ben bir konuyu paylaşmak istiyorum. Çiftçiler adına. Mazot dedik, gübre dedik. Tohum dedik. Vesaire her şey pahalı. Ama destekler de bunların yanında geliyor. Onlar da var ya. Yani. Devletimiz var ya. Burada... Sürekli hep çiftçileri yanında. Bundan sonrasını Silivri Veliye Başkanımız Volkan Yılmaz bunun bir daha alternatifini büyüterek daha da iyisini yapacak. Bundan var ya hiç şüphemiz yok. Ama ne olursa olsun tarım Kredi Müdürüm gelmiş. Kusura bakma müdürüm göremedim. Siz de hoş geldiniz. Onun için söyleyecek var yok fazla bir söz yok. Yalnız bizim çiftçilerimizin bir sıkıntısı var. İstanbul'da sorun yaşıyorlar. Çünkü zabıtalar tarafından onlara bir çözüm bulabilirsek, belediye başkanımızın bu konularda var ya hassasiyeti çok önemli. Bunları zaten en atıyor, uzanıyor. Karpuzları başkanım burada dedi ki kalan insanların karpuzları muhtarımla beraber belediye bana gelsin dedik. Ben tek başına Balkan başkanımın yanına geldim. Arkadaş söylendiği zaman var ya arkasına durul, Arkasına durul. Onun için bugün Kadıköy'le muhtarlarım siz de hoş geldiniz. Bugün burada sertifikalı arpa tohumu dağıtılacak. 3'e çiftçilerimize bu destekten dolayı Silivri Belediye Başkanım Volkan Yılmaz'a, ve meclis üyelerine belediyenin bütün çalışanlarına kıym adına şahsım adına Teşekkür ederim, İyi ki varsınız başkanım, Kadıköy'e desteklenen dolayı teşekkür ederim. Çok kıymetli muhtarlarım, çok kıymetli Kadıköylü çiftçilerimiz, Kadıköylüler, Hepinizi sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. Kadıköy mahallemiz, ekilen arazisiyle, tarım arazisiyle, hayvancılığıyla, Silivrimizin en gözde mahallelerinden bir tanesi. Ekilen miktar ve hayvancılıkta elde edilen verimle Silivri'mizin bir, e, en önde e, verim noktasında yükünü çekmekte. Öneminde ciddi bir şekilde burada hayvancılık yapılmakta ve Silivri'nin tarım e, İstanbul'daki e, hayvancılık adına olan ihtiyacını Kadıköylülerimiz karşılamakta. Bugüne kadar 420.000 dönümlük bir tarım arazimiz mevcut Silivri'de. Ee, Silivri nüfusumuzun büyük bir çoğunluğu e, tarım ve hayvancılıkla uğraşmakta ve bu nüfusla birlikte ekonomide aynı şekilde Silivri'ye yansımakta. Sizler bu anlamda çok önemli bir e, yük yüklenmiş durumdasınız. Sayın Başkanım da geri öve geldiği gün, ilk günden itibaren... Bunun anlamını, önemini, Silivri'deki tarım ve hayvancılığın önemini e, anlayıp sizlere her anlamda e, 3 yıl boyunca arpa tohumu, e, silaj e, aynı şekilde, saman aynı şekilde, e, ayçiçek yağı e, ihtiyacı olan e, vatandaşlarımıza dağıtarak hem sizlere hem tarım ve hayvancılığa Silivri'de büyük bir katkıda bulunmakta. Birlikte yürüyen... Çok değerli belediye başkanımız Sayın Volkan Yılmaz'ın konuşmalarını yapmak üzere kürsüyü teşhifini arz ederim. Çok kıymetli ilçe başkanlarım, meclisiyem, il tarım orman müdürüm, tarım kredi kooperatifimizin kıymetli müdürü, esnaf sanatkarlar odamızın kıymetli başkanı. Ama her şeyden önemlisi bugün bir arada olmamıza vesile olan her zaman ifade ettiğim gibi bu toprakların bekçileri gönüllerini, yüreklerini akıllarını nasırlı ellerini bu topraklardan ayırmayan çiftçi kardeşlerim çiftçi ağabeylerim. hepinizi hasretle kucaklıyorum. Hoş geldiniz, şerefler verdiniz diyorum. <Gülüyor> Silivri Belediye başkanı olmadan önce bu kahvelerde, bu meydanlarda sizlere hitap etme fırsatı bulmuştuk ve sizlere bir takım sözler vermiştik. Ama esasında bir slogandı ama o sloganın altının doldurulması da bizim bugün onur ve gurur vesilemiz. Neydi o slogan? Silivri yalnızca sahilinden Yalnızca çarşı meydanından ibaret değildir, Silivri'nin köyleri var. Biz bunu laf olsun, beri gelsin diye söylemedik. Bunun altını dolduracağımızı bildiğimiz ve inandığımız için söyledik. Tabii ki Silivri çok önemli bir kent. kalkınma kalkınmayla birlikte kırsaldan başlaması gerektiğinden dolayı göreve gelir gelmez ilk işimiz köylerdeki üretimi nasıl canlandırırız, nasıl tekrar biraz önce Akören Köyü'nde Arpa Dağıtım Töremi'ndeydik, orada da söyledim. Benim çocukluğumda Kamil Obalıyım. ben. Burada hem ailemi tanıyan hem de bizim tanıdığımız çok büyüklerimiz var. Benim çocukluğumda Kamil Oba'dan, Selim Paşa'dan her akşam Kamyonlar dolar, taze soğanlardan tutun, maydanozundan, havucundan, topatan kavunundan kış kavununa kadar rami haline ürünler giderdi. Danamandradan kamyon kamyon barbunyalar giderdi. Bol bereketli günlerdi. Herkesin harman sonu düğününü derneğini yaptığı çocuğuna, kızına, evini yaptığı, kredi kullanmadığı, borç almadığı önemli günlerdi. Çünkü Silivri'de üretim vardı.